Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ee, en son öğrencinin sualinde kalmıştık. Ebu Mukatil'in sualinde kalmıştık. Kalel mutallimu Ebu Mukatil sordu ve dedi ma teziduni illa ragbeten fi müdakeretike yani sizin bu müzakereniz, düşünce ufkunuz karşılaştırmalarınız. Yani öyle bir konuşuyorsunuz ki ya ilgim artıyor, hevesim artıyor, rağbetim artıyor. Daha çok öğrenmek istiyorum diyor. Fecezeckallahu an cemil mukminina hayran. Yani Allah size güzel karşılık versin, hayırlı karşılık versin. Eee yani bütün mümin yani bütün müminlere faydalı oluyorsunuz. Yani her biri kadar her birinin adedince size hayır versin. Ma ahsenu kavluke varuke. Yani ne güzel sözünüz var, ne güzel bir bakış açınız var ve siyretuke fi muhsinihim ve müsihiim. Yani hakikaten yani bu gerek müminlerin iyileri olsun, kötüler olsun, yani çok iyi bir bakış açınız var. Yani hiç kimseyi bir kenara itmiyorsunuz ee, ve ârifuk'e bir fadlihim ve şöyle der ve akel fadlihim ve yani gerçekten e, ne diyelim onların e, değerlerini arttırmak için uğraşıyorsunuz bilgilerini arttırmak için ve onlara son derece merhametli davranıyorsunuz. Hızlı mı gidiyorum? Arkadaşlar hızlı gidersem durdurun beni. Tamam. Velakin fakat akbirni ya bana şundan bahsetseniz hel yufadla ehlil adli bazuhun bağdan yani diyor ki doğru doğru olanlar doğruluk ehli tamam Her işin düzgün yapan insanlar Bunlar arasında üstünlük var mıdır? Fi qavlihim fi ehlil kıbleti. Yani ehli kıble, müminler hakkında, yani söz bakımından bunlar arasında herhangi bir üstünlük var mıdır, yok mudur? Bu noktada bizi bilgilendirirseniz sevinirim diyor. Kâlel-alimu radıyallahu anhu. Allah razı olsun, Ebu Hanife dedi ki, emmâ ehl adli oru kimselere gelin adaletli kimselere gelin. Fak kavluhum fi vahidun. Yani bunların işte Allah'ın e, koyduğu sınırlara riayet etmek ve Allah Allah'a yüceltmek, Allah'ın koyduğu şeyleri yüceltmek bağlamındaki sözleri birdir. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Vahidun, gayremneun, gayremna fakat fakat bir kısmı efvalu min bazı fakat bir kısmı bir kısmından daha üstündür. Fil ilmi yani ilim bakımından, entelektüellik bakımından, bilgi bakımından, vel hüceci eee delil getirme bakımından, itadi muhdumatillahi teala yani bu allah Teala'nın koymuş olduğu sınırların yüceltilmesi bağlamında. Yani hepsi inanıyor ama yani birisi belki birkaç cümle söyleyebilir ama bazıları vardır ki ilmi çok geniştir. Çok güzel detaylar getirir, deliller getirir, tamam mı? İnsanları son derece ikna edici şekilde konuşabilir. Yani bu açıdan e, farklar olduğu söylenir. Şimdi e, bunu deyince aklıma Ebu'l-Hüzey'l-Allaf geliyor. Ya Hakikaten kelamcı deyince ilk akla gelecek isimlerden bir tanesidir. Allaf. E, ya son derece e, Kur'an-ı Kerim'e vakıf. Tamam mı? Hazreti Peygamber'i iyi tanıyor. Usulü iyi öğrenmiş. Onunla da kalmamış. E, yani e, felsefi mirası da çok iyi bilen bir yönü var. Ve zaten cedel üstadı olarak bilinir yani cedel cedel şu ced, kelam geleneğinde e, hakikaten e, o kadar iyi tartışılmış ki e, neredeyse ikna edemediği insan yok. Birçok insanın da hidayete ermesine vesile olur. Yani bir Allah düşünün bir tarafta bir tarafta da normal e, sıradan bir insanı düşünün. İkisi de muvahit, ikisi de mümin. İkisi de doğruluk ehli ama mesela laf gibi bir insan diğerlerinden, diğer müminlerden daha şey olabilir. E, ilmi açıdan deliller ortaya koyma açısından e, daha üstün olabilir. Başka ve dua ile yani Allah'a dua etme yani o yakarışta işte Allah'ın samimiyetinde o duasının edişinin samiyetinde de birbirler arasında farklılıklar olabilir diyor ve tahammülün fihi yine bu doğruluk yolunda bir takım sıkıntılara tahammül etme, eza cefa çekme, buna sabır gösterme noktasında farklılıklar olabilir ve şiddetil ihtimami bir fesadil ümmeti yani ümmetin yani şöyle söyleyelim. Yani, e, Motomot değil de. Yani ümmetin aman ümmete zarar gelmesin diye böyle hop oturup hop kapma diyelim. Tamam mı? Yani çok hassas aman ümmete bir zarar gelmesin diye acayip hassas davranma noktasında da aralarında fark olabilir. Velbahfi an ta'zimi hurma Yine bu sınırlar, konulan sınırların yüceltilmesi, bunların divayet edilmesinin, araştırılması, tamam bunun daha iyi öğrenilmesi noktasında daha iyi, yani farklılıklar olabilir. Yani mazuzu şuna bakmayın arkadaşlar biz ee, tamam yani bir takım üstünlükler olabilir. Ve dur i anhum ee, yine bunları savunmak, tamam dinin koyduğu sınırları savunma, başkalarına karşı. Bu noktada farklılıklar olabilir. Ee, mesela diyor ki, bir bir askeri düşünün diyor, savaşçıyı, bir hazratil aduvi, düşmanın karşısındaki asker gibi. Fakat işte meyd, kelimetuhum ve Edihim ala aduvihim. Yani diyor ki onların sözleri, hedefleri, ondan sonra gayretleri düşmana karşı birleşmiştir. Hepsinin hedefidir. Gayrenden fakat. Bağdahum yefu bağda. Fakat bir kısmı bir kısmından üstün olabilir. Hangi açıdan? Fil ilmi bilgitari. Yani savaş sanatını bilme açısından. Tamam, adam çok büyük bir savaşçı. Bu işi muazzam biliyordur. Ama birisi de daha yeni öğrenmiştir. Uç tutma yeni öğrenmiştir yani. Ama ikisi de inanıyor. Tamam mı? Aynı hedefi Yani, yani dolayısıyla usta savaşçı daha şeydir. Yani savaş sanatı açısından daha ustadır. Daha üstündür. Vel hurubi işte savaş sanatı yani. Vel mukayedeti. Mesela savaş sadece kol, bilek gücüyle kazanılmaz değil mi? hile de gerekir bazen. Yani o akıllıdır, zekidir. Mesela tamam, zek, bu zekasını kullanması açısından üstün olabilir. Ve belli silahı vel mali işte silah kullanma, silah ustası veya malını bu yolda sarf adam zengindir. Tamam, milyonlar veriyordur bu konuda. Ve tahriyilli li ashab li ashab al Örnek veriyor yani. Bir de hemen gidin elize silah alın savaşın anlamında demiyor. Yani aradaki fıtanlık için o bağlamları kaçırmayalım arkadaşlar. Arkadaşlarını savaşa teşvik etme noktasında tamam adam çok iyi hatiptir, çok iyi vaizdir. Konuştuğu zaman tamam mı etrafındaki insanları etkiler. <gülüyor> Ama bazen konuşma özgürlüğüdür. Yani böyle çıkıp da insanlara hitap etme yeteneği olmayabilir diyor. Fark anladık herhalde değil mi? İnanılan şey açısından, tamam mı? Hedef açısından, ülke açısından, aralarında herhangi bir fark yok, herhangi bir üstünlük yok. Fakat o hedefe ulaşma, onu gerçekleştirme, tamam mı? Yani bu tür konularda aralarında fark vardır diyor. Bazı bāsına ee, üstündür. Şimdi e, Veda Haccı'nda 120 bin e, sahabiden bahsediliyor değil mi? Ama hepsi bir Hz Ömer değil değil mi? Hepsi bir Hz Ömer değil yani. Bunların hepsinin yeri ayrı. E, Bedir'e katılan 313 tane yiğit. E, tamam ya onlarla ne bileyim işte yani e, Demek ki yani esnasında Müslüman olmuş bir kimse aynı kefede değil yani. Ama e, inandıkları şey aslında aralarında herhangi bir fark bulunmamaktadır. O bireysel gayrettir, şudur budur. E, yani o işte kişinin Allah'a öleceği hesap noktasında ön plana çıkacak hususiyetlerdir. Evet, buraya ilişkin kaçırdığınız bir şey var mı? Yine aynı usule devam edelim arkadaşlar. Yani metne ilişkin soruları alalım. Onun haricinde tartışmak, konuşmak istediğiniz soruları kayıttan sonra. Evet bu iki paragrafa ilişkin kaçırdığınız sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. قال <gülüyor> المتعلم Ebu Mukatil dedi ki vallahi yemin olsun ki diyor Hocam, evet. Metin yine sabit kaldı da onu ilerletebilir miyiz? Ekrandaki. Ümmülüyorsun. Sen niye ekranı açmıyorsun? Çok uygun değil de o yüzden hocam. Daha uygun ol. Tamam mı? Tamam. Anlaştın mı? Tamam hocam. Evet. Kalem müteallimu. Ebu mukatil dedi ki le umri Vallahi yemin olsun ki ma a'rifu min al min yani şu yapmış olduğunuz kıyastan daha net şey bilmiyorum diyor. Çok net açıkladınız Çok çık bundan daha iyi bir olmaz diyor. Ve fakat ee, ya Ümmü Yüsuf. Duyuyor musun duyuyorum Bizim Recep'i biliyorsun değil mi? Recep Erginbaş. Evet hocam. Ona da katılabilirsin demiştik. Ben haber veririm dedim, unuttum. Sen ona bir mesaj yazabilir misin? Şimdi mi? Ha, şimdi yaz, katılmak isterse onu hemen sisteme dahil edin, olur mu? Tamam hocam, yazayım. Tamam, sana zanneder, kusura bakma. Evet, e, fakat bana şunu da bil, şunu da, şunun hakkında da bahsedebilir misiniz? Diyor. Nedir o? هَلْ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ Bir mümin eğer tekebel الْكَبَائِرَ Büyük günah işlediği zaman لِلّٰهِ عَدُوَّ Allah'ın düşmanı olur mu? Bak güzel bir soru değil mi? Bir mümin bir mümin büyük günah işlediği zaman herhangi bir günah herhangi bir büyük günah işlediği zaman Allah düşmanı olur mu? kâlel âlimu radıyallahu anh Allah razı olsun Ebu Anife dedi ki innel mu'mine la yakunu lillahi aduven yani mü'min kesinlikle Allah düşmanı olmaz ve in rakibe cemi'i yani bütün günahları işlese bile bütün günahları işlese bile Allah düşmanı olmaz Hangi şartla made em layehide Yani tevhidi terk etmediği sürece muahhitliği tamam mı yani bir tek Allah Fikri inancını kaybetmediği sürece, bütün günahları işlese de bir mümin Allah düşmanı olmaz mantığı anlayabiliyor musunuz arkadaşlar yani e, Allah'ın taviz vermediği şey nedir düşünün bakalım taviz vermediği tek bir şey şirk değil mi hocam, Şir Şir hocam Şir ha, şirk koşuyor şirk nedir Allah'ın hakikatine Aa, da gelmiş. Hoş geldin Harun. Recep'e de yazdın mı? Yazdım hocam. Tamam. Ee, yani şirk nedir? Bak, şirk Allah'ın hakikatini tanımamak demektir. Ona küfretmek demektir. Anlatabiliyor Yani bu zaten bağışlamadığı tek günah da bu. Ee, yani e, bunun dışındaki her şeyi affedebiliyor Allah Teala. Yani e, müminliği müminlikten çıkarmıyor. Çünkü insanın yapısında tamam mı günah işleyebilme potansiyeli de var. Ve e, insan bu e, tevhidi sağlam tutarsa, tamam mı tevhidi sağlam tutarsa. Diğer şeylerden de e, her zaman için kurtulma ihtimali var. Bir şekilde. Burası önemli. Ölçüyü çok güzel koyuyor. Diyor ki işte bir mümin Allah düşmanı olmaz. Bütün günahlar işlese bile. Belev ki. Ha, bu şu anlama gelmiyor. Dursun bir mümin hani bu kardeş bayında bir tane şey var. <gülüyor> e, Saçlı dayı vardı ya böyle bıyıklar şöyle itlik yapacağım diyordu. Bilmiyorum seyredersiniz mi? Hatırlıyor musunuz yani? Adam yani 70'ine yet, yet, kadar cam, camiden çıkmamış. Ondan sonra azmış affedersiniz. Her türlü günah işleyeceğim şey. E, Tabi onu kastetmiyor. Tamam, onu kastetmiyor. Yani işte. Bütün günahlar işlese bile demek ala sevilil misal demektir. Tamam mı? Yani bütün günahlar işlese anlamında değil. Ölçüyü ifade ediyor. Orada. Burası önemli bir şey. Evet, evet. Tamam. Onun için tevhide asıl usul deniliyor. Yani işin özünde bu var. Evet. Ve dalika yani bu da şudur. Ennel adu'a düşman eee yubgidu adu. Yani düşman düşmanına düş düşman düşmanına buz eder. Düşmanından nef Hocam, mikrofonunuzu kapattınız. Nasıl kapatmış ya? Geliyor mu sesin şimdi? Şimdi geliyor hocam. Diyor ki, bir düşman, bir düşmandan nefret eder. Düşmanlar birbirlerinden nefret ederler. Ve yetenâvâlu adûvâhû bilmângasâdî Ve birbirinin neyin ararlar? Eksiklerini ararlar. Eksik eksiklerden yüklenirler. Ve mu'mino bak, karakter tahlili de yapıyor. Yani bir şey düşünün, evin çocuklarını düşünün. Yani çocuk hata yapabilir, yanlış yapabilir. Ama bu annesini, babasını sevmiyor anlamına gelmez, değil mi? Onu demek diyor. yani eğer bir adam şeyse, art niyetliyse, kötüyse, düşmansa bu adam zaten hiç hayır istemez. En ufak fırsatta karşı taraftaki ne yapar? Yere çalmaya uğraşır. Ama gerbak gidiyor diyor mü'min vel mu'minu, mü'min qat yertekibul azime mine zembi yani çok büyük bir günah işleyebilir. Tamam Vallahu ma fakat bununla birlikte Allahu Teala حب yani büyük günah işlese de Allah ona en sevgilidir. Değil Allah'ı sevmektedir. Yani bir müminin temel karakteri budur. Allah yani en sevgili olan en çok sevdiği Allah'tır. Mimmasi diğerlerinden öte ve özellikle ennehu لو خيرا Mesela şöyle bir seçim yapmak üzere bırakılsa, şu iki seçenekten birisini tercih etme noktasına bırakılsa, ne duruyor beyine en yuhraka binleri, ateşten mi yanmak istersin, iftari ala Allahı min kalbi veya kalpten Allah'a iftira etmek istersin, dene. Yani bu iki seçeneğim var. Ya Allah'a iftira edeceksin. Veya ateşte yanacaksın. لَكَانِ الْإِحْرَابُ بِنْ نَارِ Ateşte yanmak احَبُّ اِلَيْهِ مِنْزَلِكَ <gülüyor> Allah'a iftira etmekten daha e, tercih edilir bu Allah'a iftira edecekse, et, etmektense ateşte yanmayı tercih ederim diyecek. Ne kadar günahkar olursa olsun. Nasıl? Arkadaşlar açıklama on numara değil mi? Yani şu günümüzde bile bulamazsınız. Yani böyle bir açıklamayı bulamazsınız. <gülüyor> İman nedir? Bunu öğrenmek istiyorsanız her şeyden önce e, gideceğiniz kimse i̇mam Azam Ebu Hanifedir. Onun için büyük bir kafadır yani. Hiç kim yani ben o, o kanat değil vardı. O kanat vardım. E, kimse aşamamıştır yani. Bizim İslam düşünce tarihinde İmam-ı Azam kimse e, aşamamıştır. Onun için ehl önder önderi olmuştur, lideri olmuştur. Evet, var mı arkadaşlar bu paragraf ilişkili? Kaçırdınız? Yok. Evet, Ümid Üsüm uyarmadı hemen. Geçelim diğer tarafa. قال المتعلم Ebu Mukadil dedi ki اِمْ كَانَ اللّٰهُ اَحَبُّ Evet Harun bir şey mi diyorsun? Ya sesin sesin çok kötü geliyor Harun. Bağlantıda mı sıkıntı var? O sayfayı bağlantı yine iyi görmüyorum da. Ha, şimdi şimdi şimdi Sayf sen... sayfayı yukarı hocam. Bu bu şu elimizdeki baskı değil. Bu internette dolaşan baskı. <gülüyor> tamam yani elimizdeki baskıda yani Mustafa'nın tercümesiyle, metin... tercümesiyle birlikte olan metinde 25. sayfadayız şu an. Tamam, bu e, ne diyelim internette dolaşan met. Yani o ikisi birbiriyle denk gelmiyor yani. Yok, ben de bir yok sayfa Vallahi Harun bir şeyler söylüyorsun ama ses kesik kesik geldiği için ses. anlayamıyorum yani. Yani mesaj mesaj yerden. Ben ne de... evet. Mesaj yazabilir. Yazanımız... Galiba göremiyor ekrandan. Biraz yukarı mı, aşağı mı bir şey istiyor ama ekranı oynatmanızı istiyor. Yani başka bir evet. başka da oynatabilir. Biraz daha mı Yani bundan daha da olmuyor yani şu an büyük. Neyse harun sesin iyi gelmiyor. Yani sorar... Sayfa yani yukarı. Sor... Soracağın zaman soracağın zaman şey mesaj atabilirsin. Ben anlamıyorum dediğini. Ses kesik kesik geldiği için. Evet. Evet. Harun dediğim gibi sen mesaj at oradan bakayım. Ee, nerede kaldık? İmkânallâhu ahabbu ileyhi mimma sivâhu. Diyor ki bak bu da güzel bir soru. Şayet bir mümin için her şeyden öte en sevgili olan Allah ise her şeyden çok onu seviyor, onu dikkate alıyor, değil mi? Helme <gülüyor> o zaman niye Allah karşı günah işliyor, işte, niye günahkar oluyor? Ve hel ahadun yani düşünün ki birisi, bir başka kimseyi sevecek, feyasiihi fima sonra o sevdiği kimsenin evlettiği şeyde de ona. Asiye olacak. Ona karşı gelecek. Günah diyecek. Yani böyle bir şey olabilir mi? Kafanıza yatıyor mu diyor. Bak çok güzel bir tartışma adabını da görüyoruz. Burada. Yani edepli bir tartışma adabı. İşte hoca ve öğrencisi arasında nasıl bir tartışma olur? Harun bize hızlı gitti ya. Evet. Harun geri gel Harun. Mm, قال العالم Allah rahmet eylesin. Ebu Hanife dedi ki: Ne'am Evet. "Yuhibbu al-waladu walidahu." Bak biraz önce örnek verdim. Onu ondan örnek vereceksin. Çok hoş bir örnek. Diyor ki çocuk babasını sever. "Yuhibbu al walidahu." Yani bu anası da olur, babası da olur. İkisi de kastediliyor olabilir yani burada şey yok. Yani çocuk babasını sever ama ona karşı isyankar da olabilir. Ona karşı da gelebilir. Ve hadel mu'minu Bu mü'min Allahu ahabbu ileyhi mimma sivahu Yani e, Allah her şeyden ötedir onun için. Allah onun için en sevgilidir. Ve in asahu Allah a karşı günah işlese bile Allah her halükarda onun için en sevgili. Ve inleme yasiihi günah işler ama bu günah işlemesi neden kaynaklanır? Ancak şunlardan kaynaklanır. Yenme şehvete zahiratun galibet. Yani böyle şehveti sınırlarını aşmıştır. iştahı yani neyse artık iştah falan hepsi buradan geliyor. Yani nasıl diyelim <gülüyor> bir şeyi futursuzca arzulamak tamam hiçbir sınır gözetmeksin bu insana galibe çalmış olabilir ve inneme tağli bu aleyhi şehvat şehvetleri insana galibe çalabilir ve inneme ve innou rubma kan alrajulu amilen li sultanin Düşünün bir adam e, sultan için çalışıyor olabilir. E, Yen Ama kimi zaman da yani bu adam sultan için çalışıyor ya, kimi zaman bu işini bırakabilir, aksatabilir. Fiyuad bu bi enwa iminel Yani bu iş yapmasından ötürü. Sultan da ona birçok ceza verebilir. Tamam Sümme turike Şimdi bu adam bu ceza verilmesinden sonra bırakıldığında raca'ile amelihi ne dener? İşine gücüne döner. İn kadar aleyhi Eğer gücü kalmışsa o kadar azaptan, sıkıntıdan sonra gücü varsa ne yapar? Tekrar işine gücüne döner. Ve el kadın, telqa ma telqa fi nifası ha. Yani bu loysalık sürecinde kadın birçok sıkıntı çeker. Doğum yaparken birçok sıkıntı çeker. Yani öyle böyle sıkıntı değildir. Tümme ize kâmet, yani bundan kurtulduğu zaman. Sağlığına kavuştuğu zaman, ayağa kalktığı zaman talebet elvelde. Ne yapar? Çocuğunu ister. Çocuğum der, evladım der, değil mi? O kadar. Ya bu, bu alçak çocuk var ya. doğarken bana anamdan emdiğim sütü burnumdan getirtti. Şunu atın bir tarafa der mi bir ana? Demez diyor yani. Tamam. Yani bu, bu şeyde aynı bunun gibidir. Güzel örnekler veriyor. Şimdi bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, yani böyle sayfalar dolusu sözlerle anlatamayacağınız bir şeyi örneklerle, temsillerle, kıkranla, nüktelerle çok rahat anlatabilsin. Yani çok şey anlatıyor yani. Şunu bir normal bir insana söyleyin. Sokaktan geçen bir insana söyleyin. Şey yapar, kavrar hemen şu örnekten olayı kavrar ya. Yani. Evet, galel mutaallimu Ebu Mukatib dedi ki: "Bu ma ya'rifu min galabeti şehveti." Yani şimdi şeyi söyledin. Yani bu şehvetin galebe tanması, bunun bilinmesinden bahsetti. Lenneh abidin yani o kadar kul vardır ki sarahat huşhet tam şehvet onu yere vurmuştur. Yani bu bunu deyince hep aklı şey gelir. Onu onu hiç unutmayın arkadaşlar. Hazreti Yusuf'un hikayesi Züleyha'yla. ile tamam. mı? Hemme ne diyordu? Hemmet bihi ve hemme biha. Yani e, ikisinin de aslında e, galebe çalmıştı. Ee, Erra'ahu burhane rabbihi ifadesi var. Eğer bizim burhanımızı şeyimizi görmeseydi gitmişti diyor. Yani Yusuf diyor. Bu bu hakikaten çok e, önemli bir nokta. Yani kimse şey yapamaz yani işte ben kesinlikle çok şeyim müddetkiyim kimse beni çeviremez, şöyle demez, böyle demez falan. İnsan hatayla e, maluldur. Bunu unutmayın, tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayın. Yani bu bu nokta önemli. Onun için haddi bilmek gerekiyor. Ya Rabbi, biz senin aciz kullarınız deyip dua etmek gerekiyor. Yani biz senin aciz kullarınız demek yani biz hiçbir şey yapamayız demek değildir. Anlatabildim mi yani? Buna da ç şey yapmak lazım, dikkat etmek lazım. Her zaman e, Allah'a istiğfar etmek, Allah'tan yardım istemek lazım. Tamam mı? İşin budur. Kulluğun e, tabiatı budur. Kulluk bu şekilde olur. Ha, dua deyip geçmeyin. Tamam mı? Bunlar e, önemli şeylerdir. Her zaman bu aklıma gelir. Bak ne diyor? Nice yiğitleri yere vurmuştur. Adem babamızı düşünün, Hazreti Adem'in. Bak, ve Adem'u ve Davud'u onlar örnek veriyor burada. Aleyhime minun. Mesela Hz Adem. Mesela Hazreti Davud. Ya yani bu e, Kur'an-ı Kerim'de o 99 koyunla bir koyun meselesi şeklinde geçer. E, eski ayette de işte o bir komutanının eşine göz koymuştur falan. Neyse. Detaylara bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Üç dipnot demiş. Hakkede fil asli bu olay şey net aslında vardır. Ve ee, kana itaallemu alal edeb le kana an Yani burada şey diyor. Ne diyelim? Ee, öğrenci Ebu Mukatil edebe riayet ederek hareket ediyor diyor. Evet. Velakin ahtim yani detaya girmeyip iptab o şeyleri söylememesi itibarıyla edebe dikkat ediyor diyor. ولكن اخبرني ان هذا للمؤمن Yani bana şunu anlatır mısın diyor şu müminin durumu nedir eğer kabul maasiyete yani bu günah işleyebilir ve huwa ya'lamu annahu yu'azzabu yani sırf o günahtan dolayı azap çekeceğini bildiği halde ya yani ben bunu bu haltiyersem yersem Allah bana azap edecek bunu bile bile bir mümin günah işleyebilir. Çok kaliteli sorular arkadaşlar. Yani hocası da kaliteli, öğrencisi de kaliteli. Bizim kendimizi nispet ettiğimiz geleneğimiz bu, değil mi? Bu geleneğe de bu geleneğe de layık olmak lazım. Evet, "Kael alimu Rahim Allahu. Allah rahmet eylesin ablanı e dedi ki, ma ger kabuğa, yani o müminin işlediği o günah, ve o yâlemi, onu yadžab alıyor. Yani e, azap edileceğini bile bile o işlediği günah. Lakin o ger kabuğa lihaslat Yani şunu demek istiyorum. Yani bir adam böyle bile bile aşık günah işlemez fakat yerke bu günah işler bir hasletin iki özellikten dolayı işler bir adam bir adamın günaha batmasının temel iki nedeni vardır emma ihdahuma birincisi fe innehu yerculma ma'silet Birincisi adam bağışlanmayı umar yani hani her zaman örnek veriyorum ya yani affet ya Rabb'i bizi ama içiyoruz bu mereti örneğinde olduğu gibi. Ve ma'ahra diğeri de fe innehu ya'melu teubete gablen maradi vel maut. Yani ölmeden önce yani ölüm hastalığına tutulmadan önce tevbe etmeyi unması Tamam, tevbeyi arzulaması. Tamam, bak iki kapı var. Bağışlanma dileme, bir de tevbe etme. Tamam, Allah bunları bize kurumsal olarak ifade ediyor mu? Ediyor, değil mi? Yani bu bir anlamda nedir? İnsanın acizliğine tabiatına işaretir. Bak, burası da şey önemli. Böyle bir şey olmamış olabilir. Mesela tevbe kurumu olmasaydı. Yani böyle mağfiret kurumu olmasaydı. Bir hakkınız var. Onu kolay kolay şey yapar mıydınız? Olay bir de böyle bir şey var. Boyutu var. Yukarı oynatayım. Har Harun yukarı oynat. Ne oluyor? Şimdi görebiliyor musun Harun? Evet sayfa şey, Şimdi görüyorum hocam. Tamam. Sesin geliyor mu hocam? Geliyor ha şimdi geliyor bak ha, yukarı oynattık ne oldu Harun şimdi hocam ben de sayfa görünmüyor elimde metin olmadığı için de sizi takip edemiyorum sadece ekran olanı görüyorum da işte ben de diyorum ki Harun bak bu e, ekrandaki metin şu Mustafa Özün tercümeli metni var ya o metin değil bu başka bir şey e, müsa yani tercüme sayfalar tutmuyor. Bizim okuduğumuz metinde 25. sayfadayız. Hocam ben bugün atıyoruz bizim ben de hiç yoksa hocam. Ha, tamam o zaman ya onda uzuyor. Sayfası sen boş ver. Ee, tamam. İbareye odakla. Cümleye odakla. İbareye odaklama. Tamam. Tamam. Tamam, ha. Bak şimdi şuradayız. Şurayı. <gülüyor> Allah. <Ha. Tamam, hocam. gülüyor> Pardon, şu Bunlar şöyle, قال المتعليه e, Ebu Mukatil dedi ki, ev يُقَدِّمُ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَخَافُ اَنْ يُعَدَّبَ عَلَيْهِ Tamam o zaman. Peki bir kişi e, azap edilmekten korktuğu şeye girişebilir mi? Yani bu, bu işi yaparsa sonunda azap var. Yani bu korktuğu şeye girişebilir mi? Korktuğu şeyi yapabilir mi? Kale'l-alimu rahimahullahu Allah rahmet eylesin. İmam-ı Azam dedi ki, evet yapabilir. Rubemâ mukaddimur racûl alâ mâ yekâfû en yezûrrahû Yani bir kişi kendisine zarar vereceğini bile bile o şeyi yapar. Min mesela o yemek zararlı adamın şekeri var ama baklavaları gördün mü içi gidiyor değil mi? onları dopur lopur ne yapabilir? yutabilir bir de bu şeker hastaları şeyde koyduğunu da bilmiyor yani değil mi? <gülüyor> ama işte adam yiyebilir ev şarabin zarar veren bir şeyi içebilir ev gitalin veya işte savaşın kötü olduğunu bile bile savaşabilir ev rukusu bir Bahdin veya işte gemiye binmekten korkuyordur adam gemiye binmekten korkuyor ama biner, binebilir rahmetli Kemal Sunal uçak binmekten korkuyor hatırlarsınız değil mi? Trabzon'a mı gidecekti Batı mı ne gidecekti Arabayla gidemiyor uçağa biniyor adam Trabzon'a ocağı... Trabzon gidiyor. Ha, adam orada vefat etti yani. Ya insan yapabilir diyor. Ve levle ma yercuhu min minedati minedati bir daha ki insan şeye bindiğinde ne diyelim gemiye bindiğinde gemiye bindiğinde yani ee, şöyle diyelim arkadaşlar yani boğulmaktan kurtulma ümidi olmasa binmez. Ya şöyle de diyebiliriz ya boğulma durumu olsa bile o korku olsa bile e, binebilir diyor yani. Tamam, insan binebilir. Tamam, yani boğulabiliriz. Belki de boğulacağız. Bilmiyoruz ama biliyoruz diyor yani. Vazafar, mesela vazafar. İla katere, ma ne diyelim, ma e, eğer diyor işte savaştığı zaman, yani şunu demek istiyor arkadaşlar, mesela savaştığı zaman zaferi unmasa, tamam? Zafer unmasa savaşmaz. Veya kurtulmayı unmasa gemiye binmez. Ma ak deme alıkıntılar, tamam? Ee, zafer geleceğini bilmese, yani böyle bir ümit olmasa, yani bir ümit var, tamam mı? Kurtulabilir, yapabilir, zafer kazanabilir. Yani bir riskdir dünyanın Risk. İnsan bir şeyler elde edecekse, kazan, o riske girer bir şekilde. Yani bu tam tersi de olabilir. Diyor. Bilmiyorum, anlaşılıyorum arkadaşlar. Dediğim şeyler. Evet, sükut ikrardan. Vaktimizi geçirdik mi sen, Kaç dakikada okuyalım? Evet, reis sen bir dakika söyle, biz ona göre e, hareket edelim. قال <gülüyor> müteallimu Ebu Mukatil dedi ki kat sadaktı? Doğru söyledi. لِأَنِّي Çünkü arifu min nefsi. Ben kendimi tanıyorum diyor. اَنِّي رُبَّمَ اَكَلْتُ تُعَامَ يُذِينِ Yani hakikaten kendime zarar veren bir takım yemekleri yiyebiliyorum diyor. فَاِذَا فَرَحْتُ e, Yani onu yedikten sonra نَدِمْتُ Pişman oluyor. Ya hakikaten vicdanlı bir, bir insanı düşünün. Yani biliyorum da şey olduğunu ama yani bu da bir ölçüdür. O günah işledikten sonra onun vicdanı sızlıyorsa bilin ki tamam yani gerçekten bir şeyler var demek oluyor. Ama körelmişse artık dikkat etmiyorsa ya aman bu da neymiş diyorsa onun zaten şey de sızlamaz, vicdanı da sızlamaz. Bu bir ölçüdür Bak, çok hoş bir şey. Peyda Farahta Faratu Nedimdi. Yani o. İşte canım çekiyor, işte yiyorum, ondan sonra pişman oluyor. Ve vatan tu Yani yani bir alışkanlık var diyor, tamam? Mı? Yani böyle dönüşü olmayan bir alışkanlık var. Mesela sigara içen adamlar gibi ya, tamam? Mı? Adam iç, içiyor yani onun şeyini, tamam? Alışmış, bırakamıyor yani. Bunun gibi. Örne, örnek olarak diyorum. Hey idara aytu hulum aspir diyor ki yani öyle şeyler var ki diyor, yani gördüğüm zaman arkadaş dayanamıyorum diyor adam şeker hastası ama baklavayı gördüm mü tamam adam dünyası kayıyor yani benim onu mutlaka yemem lazım diyor yani. yok mu var yani bu, bu tür insanlar. Ve neki akbil mi anil fakat diyor bana şu küfürü anlat diyor, küfür. Feinler kufura lahu ismun ve lahu tefsir. Şimdi küfrün yani bir isim ismi vardır bir de açıklaması vardır. Şimdi arkadaşlar bu konular esma ve ahkam konularıdır. Tam esma ve ahkam şu demek esma kişinin ismi ahirette e, hak edeceği ismi. Ahkam da bu ismin göreceği karşılık demektir. Tamam bak, mümin bir isimdir. Kafir bir isimdir. Münafık bir isimdir. Tamam bunlar isim. Bu isimlerin ahiretteki karşılığı nedir? Mümin isminin karşılığı cennettir. Kafir isminin karşılığı yani hükmü cehennemdir. Münafık isminin hükmü, yani karşılığı nedir? Yani isim der ki böyle bir şey kastediyor. mı? Yani Ahmet, Mehmet, Mustafa yani o şey değil, yani o e, terminolojik derinliği de, derinliği de farkında olur. Muhatırı fazla çıkıyor hocam konuya mesela. Mümindirdir diyor, kafir ölüdür diyor, münafık hastadır diyor. Bu, buna aykırı bir şey değil ki. Evet. Örnekleme veriyor şimdi. İmam Matur'u değil. Yani kendisini açıkça Ebu Hanife'nin tilbizi olarak tanıtır. Yani bu da şey yani önemli. Ebu Hanife'nin ne diyelim, görüşlerini sistematik olarak açıkladığını belirtir. Onun aksini de söylemez yani. Evet. evet. Dünya'da bir şey var mı? dedi ki şey var mı? Dünyada bir şey var mı? Dünyada bir şey Yani küfrün küfrün bir ismi vardır ve onun bir de açıklaması vardır. Ve tefsiri şey açıklaması şudur. Dünyada bir inkar var mı? Dünyada kullanıyoruz şey var mı? bir şeyi kabul etmemek bir Vel cuhudu inatla karşı durmak. Yani hakikate, gerçekliğe karşı durmak. Ve tekzibu yalanlamaktır. Hakikati yalanlamaktır. Ve zahlike ennel kufra bil arabiyyye. Yani küfür Arapça bir kelimedir. Küfür. Ve arabu vada'u ismel kufri. Araplar bu küfür isminin ismini şu an, şu anlamı ifade etmek için koymuşlardır. Araplar küfür ismini şu anlamı ifade etmek için kullanmışlar. Halel inkar. Yani burada etimoloji yapıyor arkadaşlar. Etimoloji yapıyor. Yani kelimenin tahlilini yapıyor. Yani kabul etmeme manasında küfür ismini kullanmışlar. Bak dediğimiz biraz önceki dediğimizden farklı bir boyuta geldi. Gerçi hoş, Orada da ekstra bir açıklama yapmış olduk. Vallahi Teala allah Teala İnnemâ enzelel hitâbe bir lisanin arabiyyum. allah Teala Kur'an-ı Kerim'i nasıl indirdi? Hangi dilde indirdi? Arapça indirdi. Değil mi? Arap dilinde indirdi. Ve misledelike işte buna benzer. Ennehu izâ kâne lirraculî Ala aklı drahim. Ve kat hallet katkada. Şimdi şimdi bir adamı düşünün diyor. Yani bir adamı düşünün. Bir diğerine bir hemler verse. Ve kat hallet. Ne diyeceğiz bunu Allah kat helal etse mi? Bir cümlenin devamını okuyayım, oradan çıkalım. Fatacala sonra istese, fin akar bilhaki, hakkı ikrar edip velem yakdihi, onu yerine getirmezse, kale sahibi hu, onun arkadaş der ki ma'taleni yani erteledi tehir etti ve la yegulü kaferen inkar etti demez tamam bak bir daha e, örneği baştan alalım e, bir adam tamam mı diğerine dirhemleri veriyor e, bu olay böyle gerçekleşiyor daha sonra istiyor eğer adam bunun doğru olduğunu, hak, hakikat olduğunu kabul ederse, ikrar eder ve bunu ödemez ise arkadaşı der ki bu beni erteledi. Yani bana olan borcunu vermeyi erteledi. Hakkı kabul ediyor. Beni inkar etti demez. Adam i̇nkar etti demek ne demektir arkadaşlar? İnkar etti demek borcu da kabul etmemek demek. وَاِنْ هُوَ اَنْكَرَهَا Şayet bu adam inkar ederse, kabul ve وَاَجَحَدَهَا Bunda da diretirse, قال eder ki, kafereni Beni inkar etti der. وَاَلَمْ yakul مَاْتَلَم۪ي مَاْتَلَف۪ي Tamam mı? مَعْطَلَمِ. Beni işte erteledi, teyir etti, yani borcumu ıı, erteledi demez. Borcu, borcunu kabul etmedi Der. Ve كذلك Aynı şekilde bir mümin de. Bir mümin de bak farklı güzel açıklıyor burada. İza terk bir farzı yapılması gereken bir şeyi terk ederse min gayri en yukeffira biha. Yani en kufra Onu inkar etmek sizin. Tamam bir farzı inkar etmeksizin o farzı terk ederse Sümmiye musiyen ne diye isimlendirilir? Kötü yani günahkar olarak isimlendirilir. Ve teraka Eğer onu terk ederse tamam mı? küfran küfran Yani onu inkar ederse onu inkar ederek terk edersin. Bak şimdi iki tane örnek Bir terk ediyor ama ona inanıyor. Bu bir. Bu mümin oluyor. Tamam mı? İki. Terk ediyor, inkar ederek terk ediyor. Bu da iki. وَاِنْ تَرَكْتَهَا Kufran bihan. Yani onu inkar ederek terk ediyorsa سُمِّيَ كَافِرًا كَعِدًا bir اِدْلَا-i Teala. Ne diye isimlendirilir? Allahu u Teala'nın farzlarını inkar eden adam olarak nitelendir. Fark anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bir şeyi terk etmenin iki çeşidi varmış. Kabul ederek terk etmek var. Değil mi? Kabul ederek terk etmek var. Biz ona ne diyoruz? Günahkar diyoruz. Bir de inkar ederek terk etmek. Ona da ne diyoruz? Kafir. Böyle bir açıklamayı hiç duydunuz mu daha önce? Diğer mezheplerde gördünüz mü böyle bir açıklamayı? Ben bugüne kadar çok lastik değilim ya. Duyduk yani hocam. Hoş... Ha? Duyduk hocam. Ha, nerede duydunuz? Ya Nerede duydum bilmiyorum ama fıkıhta hani böyle duyuyorduk. Eğer inkar etmiyorsa kafir değil diye. Yani e, bizim Ömer Faruk hocam okuttu. Hukuk dersinde. Yok hocam bilmiyorum. Genel olarak böyle bir inanış var yani ya, inkar etmiyorsa şey kafir değildir diye. Bu şekilde ya, yani. Ya, tamam şey e, ona ben bir şey demiyorum. Tamam, ya o genel bir kanat. O genel kanata bir şey demiyor. E, etimolojik tahlili burada ifade etmeye çalışıyor. Tam etimolojik tahlili ifade etmeye çalışıyorum. Yani tamam. iki şey arasındaki farkı burada ifade ediyor. Yani kelimenin köküne inerekten. Yani ben böyle bir açıklamayı burada gördüm. Daha öncekilerde de görmedim. Onu ifade etmek istiyorum. Şimdi fıkıh, fıkıh fıkıh dersi o şey adı üstünde fıkıh dersi yani. Değil mi? Yani o fıkıh dersi de akitler yani fıkıh akitler de fıkhın konusu Borç meselesi falan. Hele de bir de e, Hoca Hanefi fıkhını okuttuysa zaten orada evet. orada zaten görünüş olursunuz. Değil mi? Evet. Evet. Yani hoş bir açıklama şeyidir. E, açıklama tarzı. E, yani Ama imanı bu şekilde tanım, tanım, e, tanımlamayanlar da var. Değil mi? Yani onlar bu şekilde bir açıklama yapmıyor. Tamam. Ee, ne ne ne bileyim işte bir eladis böyle bir açıklama yapmıyor. Haricilik böyle bir açıklama yapmıyor. Mutezile böyle bir açıklama yapmıyor. Yani o farkı ifade etmek için söylüyor.